Sevgili neşler, hanımefendiler, hanımefendiler ve dostlarımızın hanımefendi. değerli özellikleri. Böyle güzel bir günde, güzel bir faalete sizin arızda bulunmaktan dolayı onu durduruyor ve de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, Biz kültürümüzü, öykü adetlerimizi, doğal güzelliğimizi, inanç sözümüzü, doğal üzülümüzü ve müteşem olmalı maalesef. 40 yıldır sürekli terör belasından dolayı öne çıkartamadık. Hep başka şeyler da alındı. Ceynep'ta i̇şte bir çarşıma, bir asperk şeyi, diğer hafta başka yerler. Hep kötü şeyler de kurtuldu, ömrümüzü geçirdik. Ama hamdolsun, Sayın Cumhurbaşkanı'nda Timo Gülay'le şimdi bölgemizde huzur ve güven teşhis edin. <Gülüyor> Sikolojik bir kirliliğim var, çok da yürüyüş yapıyor. Ama bugünkü yürüyüş kadar bana zept veren,